Hepinize böyle kocaman kocaman teşekkürlerimi iletiyorum. Küçük bir kanal olmamıza rağmen bu serinin ilk bölümü bence çok güzel tuttu, çok güzel etkileşimler aldı. O yüzden serinin ikinci hikayesiyle devam ediyorum. Bilmeyenler için bu seri sadece okuyarak, sadece dinleyerek İspanyolcanızı geliştirebilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Çeşitli yöntemler var. Yalnız bu yöntemlerin ben her zaman ezber üzerine ilerlediklerini gördüm. Aynı zamanda da İngilizce, İspanyolca kaynaklar söz konusu, Türkçe bir kaynak bulamadım. Bunlar için ben de sizlere böyle tek tek hepsini çevirerek Türkçe açıklamalar yapıyorum. Ve hiç İspanyolca ile alakası olmayanların bile dinledikçe, okudukça, çalıştıkça yani illa aktif bir çalışma yapmanıza gerek yok demiştik. Dilini ilerletebileceği bir seri olduğunu düşünüyorum. Ya da mesela ileride İspanyolca öğrenmek istiyorsunuzdur. Ama şu anda vaktiniz yoktur. Onu ayırabileceğiniz belirli bir planınız yoktur yani. Bunlarla başlayabilirsiniz. Telaffuz ilerletirsiniz. işte bir şeylere dair fikriniz olur. İleride çok daha basit bir şekilde ilerlersiniz. Buna geçmeden önce geçenki seriyi... Tam olarak bitirdik mi? Ne kadar dinledik? Ne kadarına hakimiz? Dönüp sadece okuduğumuz zaman ne kadarını anlayabiliyoruz? İşte bu kelimeler nereden geliyordu? Ne anlamları geliyorlardı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani bir tane hikayeyi tam olarak bitirmeden ikinciye geçmemenizi öneriyorum. Onu bitirmediyseniz bunu izlemeyin yani. Gidin onu bitirin ondan sonra buraya gelin. <gülüyor> Geçen hikayemizde biz Jose ile tanışmıştık. Jose, İspanya'nın kuzeyinde, Asturias prensliğinde yaşayan bir arkadaşımızdı. Gijonda yaşıyordu. Şimdi de Jose'nin rutin, yani günlük rutinine dair küçük bir hikaye okuyacağız. Artık konuya hakimsinizdir diye düşünüyorum. Öncelikle okuyacağım, daha sonra açıklayacağız. Sonra yine bir İspanyol tarafından telaffuzunu görüp sorularımıza geçeceğiz. Jose se levanta la a las siete de la mañana se ducha a las 7 y 10, después se viste. A las 7 y media desayuna leche con cereales. Escucha la radio cuando se ducha. Cuando termina todo, va a trabajar. Empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Los hijos de José Van a la escuela. Tiene dos hijos y una niña. La niña es la mayor de los tres. A las cinco llegan a casa. Los niños llegan de la escuela y José llega de trabajar. José juega con sus hijos después de trabajar. Ellos juegan durante una hora. Después, los niños leen un libro, y José trabaja en casa con el ordenador. José prepara la cena. A las ocho, su mujer llega a casa de trabajar. Todos cenan juntos. A las nueve y media de la noche, ellos van a dormir. Guestiğimiz sí. hikaya de José Okula giden birisiydi. Burada Jose'yi çalışan birisi, hatta çocuklara sahip olan birisi olarak göstermiş. Yani kahramanımızın adı aynı ama aynı kişiler değiller bunlar. Hikayede başka dikkatimizi çeken ne var mesela? Çok fazla saate yer vermiştik mi? Demek ki bir sayı ve saat çalışması da yapacağız. Bu hikayede Jose, Salavanta, Alasiete, de la Maniana. Jose zaten bizim kahramanımız kişinin adı se levanta bu bu baştaki se levantar se eyleminin yani kalkmak eyleminin sesinden geliyor ve hoşa göre çevrilmiş tamam mı yani me levanto, te levantas se levanta şeklinde üçüncü kişiye göre kullanıyoruz. Peki neden bu dönüşlü eylem? Hepinizin çok fazla karıştırdığını düşünüyorum. Belki hani bu sebeple de küçük bir video çekebiliriz sadece bu dönüşlü eylemler üzerine. Çünkü şöyle düşünün. Bazı eylemlerde eylem yapan aktif olarak yapan kişi bizizdir. Sonra o eylemden etkilenen de bizizdir. Mesela kalkmak eylemini yaptığım zaman ben kalkıyorum. Ben etkileniyorum. Tamam mı? Kendimi kaldırıyorum yani. Bu yüzden dönüşlü bir fiil. Kose'ye göre çevirdiğimiz için de se levanta diyoruz. Levantarse, kalkmak demiştik. Kose, kalkıyormuş, uyanıyor demiyor, bunu da karıştırıyorsunuz. Uyanmak başka, despertarse, kalkmak başka, levantarse. Alas, siyete. Şimdi yedi, siyete demek. Alas demiş, değil mi? Saat birde, ikide, üçte, yani bir şeyde, bir saatte dediğimiz zaman hep bu kullanımı göreceğiz. Çünkü biz mesela saat 7'de derken geçtiğimiz hikayede ne görmüştük? En görmüştük değil mi? Bulunma şeklinde. O yüzden benim aslında en las siyete demem lazım. Ama İspanyollar bunu a kullanıyorlar. A las diyorlar yani. Las'ı neden kullanıyoruz peki? Ya da neden la değil de las oluyor? Çünkü 7 birden fazla olduğu için, çoğul olduğu için öncelikle las şeklinde kullanıyoruz. Çoğul. S harfiyle yapılıyor demiştik. La olmasının sebebi ise, los dememizin sebebi ise de yani saatin dişil bir kelime olması. Ne demiştik? Kelimeler, isimler eril ve dişil olarak ayrılıyorlar demiştik. O yüzden a las siete diyoruz. Başka bir saat söyleyeceksek de o zaman mesela a las dos diyeceğiz. Demiş ki de la mañana. Manana. manana. Hem yarın anlamına gelebilir, hem sabah anlamına gelebilir. Burada sabah anlamında kullanmış. La manana, ne demiştik? Artikeller vardı değil mi? Eller, lağlar vardı. Buradaki manyana dişil olduğu için artikeli la olmuş. Peki neden belirli diye kullanır? Çünkü sabah dediğimiz zaman, ya sabahtan akşamdan diyorsam. Bunlar herkes tarafından anlaşılabilecek şeylerdir. O yüzden belirli artikeli kullanıyoruz. Değil neden kullanmış peki? La mañana, sabah demiştik. De la mañana, de bize den, dan anlamını veriyordu. De la mañana da sabahtan olur. Yani sabahın olur, değil mi? Sabahın yedisinde Jose kalkıyormuş. Seducha, alas, siete, i, diez demiş. Yine gördüğünüz gibi bir s var. Çünkü fiilimizin... Aslı duçarse. Duçarse de yani duş almak da dönüşlü bir fiildir. Çünkü kendi kendimize yaptığımız bir fiildir. Yine Jose'ye göre çevirdiğimiz için buna se diyorum. Duçar eylemi kalıyor elimde. Onu da yine Jose'ye göre çeviriyorum. Se duça şeklinde kullanıyorum. Alas siyete i diye. Gördüğümüz gibi bu alas siyete'ye çok benziyor. Sadece üzerine bir 10 dakika eklenmiş. Eklendiği için İspanyollar şöyle düşünüyorlar. Saat 7 ve 10. Yani hani 7'den 10 dakika fazla olarak 7 ve 10 birlikte olarak kullanıldığı için bize bunu i ile yani ve anlamıyla katıyor. Yine aynı mantık alasiyeteyi diye. Yani sabahın 7'sinde Jose uyanıyormuş, 7'yi 10 geçen duş alıyormuş. Después se biste. Bu da şöyle bir konu, bestirse giyinmek demek. Tamam, mı? bütün kitaplarda, kurs kitaplarında, seviye kitaplarının hepsinde bestirse diye çıkar basit olarak. Yalnız bu bestirse çıplaklık durumundan giyiniklik durumuna geçmektir, tamam mı? Yani ne giydiğin önemli değildir, sadece giyiniyorsundur. Ama işte bir beyaz bir tişört giyiyorsan ya da kot pantolon giyiyorsan daha farklı şeyler kullanacağız. İleride görürüz umarım. Burada Hose'nin çıplaklık halinden yani bir giyinmeye geçtiğini belirtmiş ve herhangi bir parça vermediği içinde şunu giyiyor, bunu giyiyor demediği içinde Bestir-se'yi kullanmış. Aynı mantık yine kendine giyindiği için dönüşlü bir eylem. Se'yi Hose'ye göre çekimledim. Bestir'i de yine Hose'ye göre çekimliyorum ve bis de Oluyor. Después de sonra anlamına geliyor. Çok önemli bir kelime bence. Bir köşede bulunsun aklınızın. Después se vista, Sonra giyiniyor. A las siete media de sayuna leche con cereales. Şimdi a las siete media aynı mantık değil mi? Hep aynı geliyor. A las siete y media. Media da buçuk demek. Yani yedi ve ile birlikte. Mı? Saat yedi buçukta. Desayuna, desayunar, kahvaltı yapmak eylemi. Şimdi kahvaltı yaptığımızda bunu da kendimize yapıyoruz. Dönüşlü olsun diyebilirsiniz ama kendi kendimizi yemiyoruz değil mi kahvaltıdan? <gülüyor> başka bir şey yiyoruz. Eylemi ben yapıyorum ama başka bir şey üzerine yöneliyorum. O yüzden bu dönüşlü bir eylem değil. Desayunar eyleminden geliyor. E, Jose'e göre çekimliyorum. Desayuna, desayuna, desayunas. Desayuna, tamam mı? Kahvaltı yapıyor. Ne kahvaltı yapıyormuş? Leçe, süt demek. Fereyles, gevrek demek. Kahvaltılık gevrek. Kon da ile anlamına geliyor, tamam mı? O zaman leçe, kon, fereyles, kahvaltılık gevrek ile süt. Kahvaltıda bunu yiyormuş. Çok önemli bir ayrım var. Biz mesela şey deriz, kahvaltıda yedim, akşam yemeğinde yedim. Öğlen yedim deriz. Hep yemek eylemiyle kullanırız. İspanyollar bu konuda çok titizler. Desayunar, sabah yaptığınız şey, kahvaltı. Comer, öğlen yaptığınız şey. Almarsar da var da onu kullanmıyorlar. Önemli değil. Kullanımda değil yani baya. Senar da akşam yemeği. Yani kahvaltıda yedim şeklinde bir kullanım söz konusu değil. Kahvaltı yaptım şeklinde illaki desayunar filmi kullanmanız gerekiyor devam ediyorum. Escucha la radio cuando se duche. Escuchar dinlemek anlamına geliyor. Yine Jose'ye göre çeviriyorum. Escucho, escuchas, escucha. Tamam mı? Dinliyor la radio. Radio, radio demek la olmuş. Dikkatinizi çekti mi? O ile bitiyor ama dişil bir kelime. O yüzden başına el radyo değil la radyo alıyor belirli bir radyo onun işte de radyosu olduğu için de la ile kullanmış Quando şimdi bağlıyor tamam mı radyo dinliyor ama ne zaman zamanı vermek için quando ile bağlamış radyo dinliyor zaman ki, se duça ne demekti seducha el mesela şu karda şey demiştik seducha alasiyete'yi diye demiştik Saat 710 geçe gece duş alıyor demiştik değil mi? Seduca duş alıyor demek. Cuando seduca duca, yani zaman ki duş alıyor. Yani duş aldığı zaman radyo dinliyormuş. Cuando termina todo. Terminar, bitirmek demek. Yine Jose'ye göre çeviriyorum. Çünkü bu eylemlerin hepsi Jose tarafından yapılıyor. Termino, terminas. Termina, bitiriyor demek. Cuando termino, yani zaman ki, yine bağlıyorum değil mi? Bir zaman veriyorum cümle içerisinde. Zaman ki bitiriyor, yani bitirdiği zaman. Todo, todo her şey demek. Yani artık her şeyi bitirdiğinde, her şeyi bitirdiği zaman. Ba, a, trabahar. Bu ba'yı önce de görmüştük. Ir eyleminden geliyordu. Hoseye göre bağ oluyordu. Gidiyor. A trabajar. Trabajar çalışmak demek. A'yı neden kullanmış? Çünkü biz de Türkçede çalışmak gidiyor demeyiz. Çalışmaya gidiyor deriz. Yani oraya bir yönelmemiz vardır. O yüzden yönelmeyi A ile yapıyoruz. Yanlış yukarıdaki Alasiye'te dedik ya. Buradaki a'nın kullanımı yönelme olarak değil. Buradaki bizim Türkçedeki düşüncemize uymuyor ne yazık ki. Onu öyle düşünmeyin. Saat şunda dediğimiz zaman a ile kullanıyoruz. Öyle düşünün. O zaman trabajar çalışmak. A trabajar çalışma ya. Ba gidiyor. Ba at trabajar çalışmaya gidiyor. Toparlıyorum. Her şeyi bitirdiğinde çalışmaya gidiyor. Empieza a trabajar alas ocho de la mañana. Empesar eylemi başlamak anlamına geliyor. Trabajar, çalışmak. Empieza a trabajar ne olur zaman? Çalışmaya başlıyor. Tamam mı? Neden yine a kullanılmış arada? Çünkü çalışmak başlamak değil, çalışmaya başlamak. Yine bir yönelmek var, bir eyleme aksiyona yönelmek var. Alas ocho, ocho 8 demek. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum o zaman. Alas oço ne olur? Saat 8'de. De la mañana ne demekti? Manyana sabah, la mañana bilinen bir sabah. De la mañana sabahın 8'inde değil mi? Sabah 8'de çalışmaya başlıyormuş. Los hijos de José. Ban a la escuela. Kim gidiyormuş onu bulalım öncelikle. Los hijos. Ijo evlat demek erkek evlat. Ija kız evlat demek. Bunu çoğul yapmış. Los hijos. Hepsi erkek de olabilir. Erkek kadın karışık da olabilir. İspanyolca ata erkek bir dil. Erkeğe çeken bir dil. O zaman şimdi bu çocuklar belirli çocuklar olduğu için Belirli olsaydı mesela, tek bir çocuk, erkek çocuk olsaydı, el hijo diyecektim. Çoğul olduğu zaman da los ile kullanıyorum. Tamam mı? Los hijos. De Jose. Bu de'ye ne demiştik? Aynı zamanda bir şeyin diye isim tamlamaları olur demiştik. Bir kelime grupları olur demiştik. Oralarda bağlıyorduk. Jose'nin çocukları olur o zaman değil mi? Ban yine görmüştük. Eos ban demiştik bir önceki hikayede gidiyorlar a la escuela escuela okul demek biraz düşünebilirsin yani bunları durdurarak videoyu durdurarak da la escuela neden la escuela bilinen bir okul çünkü çocukların okula herhangi bir okula gitmiyorlar belirli bir okula gidiyorlar a nereden gelmiş Okul gidiyorlar değil çünkü değil mi? Okula gidiyorlar. Bu sefer de okula yönelmişler. Yine yönelmeden a'yı kullanmış. O zaman Jose'nin çocukları okula gidiyorlarmış. Bakalım nelermiş Jose'nin çocukları? Tiene dos hijos y una niña. Nimya da çocuk anlamına geliyor. İlla evlat olmasına gerektirmiyor bu arada. Yani sokakta gördüğünüz çocuklarda ninya olabilirler. Kendi çocuğunuzda olabilir ama bunun için daha yaygın kullanıp iho kelimesini çünkü evlat kelimesini kullanmaktır. Tiyene ne demiştik hatırlayan var mı? Tener eyleminden geliyordu. İşte böyle tengo tienes tinen tata tan ta demiştik ya oradan geliyordu. Sahip olmak anlamında. Birinin var demekti. O zaman ben Jose tiene dersem Jose'nin var anlamına gelir. Dos hijos. iki tane erkek evladı varmış. Y una ninya. Bir tane de kızı varmış. Burada un ninya diyebilir miydim? Neden una ninya kullanmışım? Çünkü ninya dişil bir kelime olduğu için una da dişil yapıp bir bütünlük bir ahenk oluşturmam gerekiyor. Laninia es la mayor de los tres. Şimdi başta ne yapmıştı? Una niña demişti değil mi? Bir kızı var demişti. Çünkü niye belirsiz bir kızdı? Biz onu tanımıyorduk. Artık la niña diyor. Çünkü o kıza atıf yapıyor. Bize onunla ilgili bir bilgi verdi. Bize ondan haberdar etti Biz artık. Belirli hale dönüştürdü. O yüzden la niña oldu. Es... Ne demekti? Olmak eyleminden geliyordu. Ninya göre çekimlenmiş. O olmak yani la Ninia es. La ninya kız çocukdır, değil mi? Kız çocuk olmak. La mayor, mayor büyük demek. La mayor ya da el mayor şeklinde kullanırsa da bir öncekinde de la mejor ya da el mejor olması gerekiyordu. Ne yapıyordu bizi? Enlere götürüyordu, değil mi? La mayor ne olur? En büyük olur. De los tres. Tres üç demek. Los tres şeklinde kullanmış. Neden? Çünkü bu üç olan herhangi bir şey değil. Bu üç çocuktan bahsediyor. Bunlar da belirli olduğu için yine los artikeliyle ile kullanıyor. Los tres. Üçü yani. De nasıl o zaman? Üçünden üçünün en büyüğüymüş. Demek ki kız çocuk üçünden en büyük olanmış. Alas cinco Saat 5'te. Eos, Cegan, a casa. Cegari eylemi çok önemli. Ben Madrid'den C alıştığım için söylüyorum. Bunu yegar olarak da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Onlara göre çevirmiş. Varmak anlamına geliyor. Varıyorlar. Kasa, ev demek. A kasa ne anlama gelir? Eve. Varıyorlarmış. Saat 5'te onlar eve varıyorlarmış. Los niños llegan de la escuela y José llega de trabajar. Los niños, niño neydi? Çocuk demekti. Niños, çocuklar. Neden los niños? Herhangi bir çocuklar değil çünkü bu üçünden bahsediyor. Belirli çocuklar. Llegan, llegar eylemi, varmak demekti. Onlar varıyorlar la escuela okul dedik. De la escuela. De, de benden anlamlarına geliyordu. Okuldan. Yani çocuklar okuldan ele varıyorlarmış, değil mi? I ve hose hose llega varıyor. Dikkat ettiyseniz burada jegan demiyor artık. Jega diyor. Neden? Çünkü hose bir tane artık. çoğu değil. Hose'ye göre çekim diyoruz. De trabahar. Trabahar ne demekti? çalışmak de trabajar çalışmaktan toparlayacak olursam çalışmaktan varıyormuş Jose'den çocuklar okuldan Jose'ye işten geliyormuş demek ki Jose juega con sus hijos después de, de trabajar jugar eyleminden geliyor juega oynamak anlamında Jose juega Jose oynuyor con Ile demekti. Sus hijos, su onun demekti değil mi? Onun ya da onların anlamına geliyor. Ijo ne demek? Evlat, hijos, evlatlar, sus hijos, onun evlatları, onun çocukları. O zaman juega con sus hijos, çocukları ile oynuyor. Después ne demek? Önemli bir kelime demiştik. Sonra anlamına geliyor. De trabajar. Trabajar çalışmak. De trabajar çalışmaktan sonra, değil mi? Bu eylemi bitirdikten sonra demek ki işten sonra çocuklarıyla oynuyormuş. Ellos juegan durante una hora. Hugar eyleminden geliyor demiştik. Oynamak. Huegan neden Huegan demiş mesela bir öncekinde Huegan diyor neden bu da Huegan olmuş? Çünkü onlara göre çevirmiş Eyos Huegan onlar oynuyorlar. Una bir demek ora saat demek gördüğünüz gibi a ile bitiyor ve genel kuralımızı sağlıyor dişil bir kelime. Un ora olmaz o yüzden una ora bir saat. Durante boyunca demek. Bir saat boyunca oynuyorlar. Después, los niños leen un libro. Y José trabaja en casa con el ordenador. Después, sonra demek. Los niños çocuklar leen leer eyleminden geliyor ve okumak anlamına geliyor. Leen okuyorlar. Onlara göre çeviriyorum çünkü un libro. Libro kitap demek un libro. Bir kitap. Neden un libro olmuş? Neden el libro olmamış? Çünkü belirsiz bir kitap, değil mi? Biz o kitaptan haberdar değiliz. Herhangi bir kitap olabilir. Yani bu rutin olayda çocuklar geliyorlar, babalarıyla oynuyorlar, daha sonra gidip bir kitap okuyorlar. Belirsiz bir kitap olduğu için un libro. Una libro olur muydu? Olmaz. Çünkü libro eril bir kelime. Peki una libra olur muydu? Olmaz. Çünkü isim, libro, isim yani. Kitabın ismi libro. O yüzden onu libra diye değiştiremeyiz. Değiştirdiğimiz şeyler, sıfatlar, artikeller vesaire. Le un libro. O zaman sonra çocuklar bir kitap okuyorlar. I... V anlamına geliyordu. Jose, trabaja. Trabaja hangi eylemden geliyor olabilir sizce? Trabajar eyleminden geliyor. Neden trabaja olmuş? Neden Jose trabajar demiyor? Çünkü Jose trabajar derse Jose çalışmak olur. Ama Jose çalışıyor dememiz lazım bizim. Onu Joseye göre uyarlamamız gerekiyor. O yüzden trabaja çalışıyor. En kasa. Kasa ne demekti? Ev demek. En kasa. En bize bulunmayı veriyordu. Evde. Con ile el ordenador. Ordenador. Böyle bazı yerlerde komputator falan gibi öğrencilerin bazen Öyle şeyler buluyorlar. Belki Latin Amerika ülkelerinde kullanılıyordur bilemiyorum ama İspanyol'a, İngilizce bilmeyen İspanyolları sorarsanız komputadora dair herhangi bir fikri yoktur büyük ihtimalle. Ordenador bilgisayar demek. El ordenador. Demek ki ordenador eril bir kelime değil mi? Yoksa la ordenador dedik. Bilgisayar ile. Ne yapıyormuş? Evde çalışıyormuş. Neden el ordenador? Yani bilgisayar ile çalışıyordur adam yani. Belirlidir. Você prepara la cena. Preparar eylemi hazırlamak anlamına geliyor. Kendi kendini hazırlıyorsan ama mesela yani hani yukarıda dedik ya bazen böyle dönüşlü eylemler olur diye. Onda o eylemin seni etkilemesi gerekiyordu. Kendi kendini hazırlıyor olsaydım prepararse olurdu. Ama burada başka bir şey hazırladığı için preparar eylemini kullanıyorum. Hazırlamak dedik. Você'ye göre çevirmişiz demek ki. Jose hazırlıyor. La cena. Sena, senar eylemiyle ilişkili bir kelime. Senar, akşam yemeği demek. Eylem. Sena ise akşam yemeğinin adı. La cena. Yani akşam yemeğini hazırlıyor. Alas oço, su mujer, llega a casa de trabajar. Alas oço, yo geçiyorum artık değil mi? Oço, sekiz demek yukarıda görmüştük. Alas oço artık sent sekizde demek. her kadın, su ne demekti? Ya mesela yukarıda ne gördük? Sus ihos demiştik ya da su iho olabilir demiştik. Onun demek. Su mujer, demek ki onun karısı, değil mi? Hosen'in karısı. Jega, ne demekti Jega? Varmak demekti. Jega ona göre çekimlenmiş, varıyor. A, kasa. Kasa ne demek? Ev demekti. De. A kasa ne demek? Eve demek. En kasa ne olur? Evde. De kasa ne olur? Evden. Diga a kasa eve varıyor. De trabahar. Trabajar. çalışmak. De trabahar çalışmaktan. Çalışmaktan eve varıyormuş yani onun karısı sen 8'de. Todos yukarıda bir yerde gördük mesela. Terminatodo dedik değil mi? Her şey demekti todos. Todos da her şey olabilir. Yalnız burada herkes gibi kullanmış yani Jose ve ailesi todos. Herkes. Senan bu nereden geliyor olabilir o zaman? Senar eyleminden. Ne demekti? Akşam yemeği yemek. Todos. Ben an hepsi yiyorlarmış. Huntos, Huntos da birlikte demek arkadaşlar. Hepsi kadın olsaydı Huntas şeklinde kullanacaktık. O zaman hep birlikte akşam yemeği yiyorlarmış. Alas nueve y media de la noche van a dormir. Alas nueve y media. Dokuz buçukta. De la Ne gördük biz? De mañana sabahındı. De tarde öğlen vakti demekti değil mi? Öğlenleyin demekti. De la noche, o zaman geceleyin. Yani ben durup da o zaman sabah dokuzda demek istersem. Alas nueve de la mañana derim. Gece akşam dersem alas nueve de la derim. <gülüyor> demek ki akşam saat dokuz buçukta, ellos, onlar, van a dormir, dormir, uyumak demek, bir düşün, van a dormir, gidiyorlar, a dormir, uyumak, uyumaka, uyumaya gidiyorlarmış. Açıklama bölümü bu kadar. Ee, birçok şey yani bu değindiğimiz birçok şey ilk hikayede var. Eğer bunlara hakim değilsen sana böyle yabancı gibi geliyorlarsa gidip ilk hikayeyi birkaç kez daha yani anlayıp böyle tamamen ha, bu buymuş şu şuymuş diye ne kadar dinlemeni tavsiye ediyorum. Mümkünse geçme dediğim gibi yeni hikayeye geçme. Önce öbürünü bitir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 José prepara la cena. A las 8 su mujer llega a casa de trabajar. Todos cenan juntos. A las nueve y media de la noche ellos se van a dormir. Bugünlükte bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ciddi manada gelişimler sağlayabiliyorsunuzdur. Yine lütfen yorum yapmayı yani kanalla bir etkileşim yaratmayı unutmayalım. Her zaman da abone olarak da yine desteğinizi gösterebilirsiniz. Videolardan böyle pıt diye haberdar olmak istiyorsanız da zile basıp bildirimleri açın. Video bitiş ekranından da benim sosyal medya hesaplarım çıkıyor. Onlardan da beni dilediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Haftaya pazar görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.